Merhaba sevgili akrepler ve Yükselen Burcu akrep olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili akrepler Şubat ayında özel hayatınız aileniz yuvanızla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz Tabii ki geleceğe ait kariyer beklentileriniz de bu ay alacağız etkilerle şekillenebilir aya güçlü bir yeni ayla başlıyoruz bir Şubat'ta kova burcun 12 derecesinde yeni ay doğacak satürnle birleşen bir yeni ay bu ve dördüncü evinizde doğuyor sevgili akrepler bu daha çok sizin özel yaşamınız, aileniz, işte eviniz, yuvanız, ebeveynlerinizle ilgili bir alan her yeni ay yeni olasılıkları gündeme getiriyor. Ama bazı yeni aylar hayatımızda biraz sorumlulukları da öne çıkarabilir. İşte bu yeni ay böyle bir yeni ay çünkü satürn etkisi var. Sabit burçlar çok etkileniyor. Siz de bir sabit burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Bunu 8 ile 16 derece arası alabilirsiniz. O zaman daha güçlü etki alacağını söyleyebilirim. satürn güneş karesi de zaten şu an aktif haritanızda. Bu da ev ve yuva alanlarında bazı yapılandırmalar, uzun vadeli bazı etkiler olduğunu gösteriyor bize. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak gibi temalar olabilir hayatınızda. Aile olmak, ebeveyn olmak gibi konular da olabilir. Bunlar hayatınızda alacağınız sorumluluklardır. Bir yandan da işte ev almak, satmak, taşınmakla ilgili konular, aile üyeleri, ebeveynler ve bunlarla ilgili sorumluluklarınız ailenizde bazı gündemler olabilir ebeveynlerin hayatlarında bazı dönüşümler olabilir belki hastalıklar olabilir ya da daha zorlu durumlar olabilir Bunlarla ilgili temalara da bu ay dikkat etmek gerekiyor Evet yeni ay etkileri 16 Şubat'a kadar ay ışığını büyüttükçe zaten gündemimizde olacak Mars, gezegeniniz Mars ay boyunca Oğlak Burcu'nda. Daha ciddi, daha kararlı, daha tutkulu bir enerji verecek size. Hedef odaklısınız bu ay. Üstelik Venüs de Mars'ın yanında ilerliyor. Her ikisi de Oğlak Burcu'nda. Merkür Retrosu da 5 Şubat itibariyle tamamlanacak. İleri dönecek Merkür. 15'ine kadar Oğlak burcunda 15'inden sonra Kova burcuna geçecek. 3. evinizde tabii ki Venüs'ün, Merkür'ün, Mars'ın, hatta Plüto'da orada. Bazı güçlü düşünceler, fikirler içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Yani bunlar planlar, programlar olabilir. Bazı yasal anlaşmalar, sözleşmeler, belki ticari anlamda bir iş anlamında bir girişim gündemde olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınızla da ilgili belki bu dönemde daha fazla bir arada olmanız, onlarla iş konuşmanız, e, ailenin de hani bir arada olabileceği bazı yasal süreçlerin olması mümkün. Belki bir miras paylaşımı gibi bir konu var ya da hani aile içerisinde böyle kardeşlerin de yer aldığı ortak işler ve bunlarla ilgili bazı gündemleriniz var. Bu ay evet e, enerjinizi bu faaliyetlere yönlendirebilirsiniz. Hatta e, bu amaçla seyahatler yapmanız, bu amaçla e, yazışmaların görüşmelerin çok olması, bu amaçla bazı eğitimlere katılmanız da mümkün görünüyor ve 16'sında Aslan Burcu'nda Dolunay var 27 derece Aslan Burcu dolunayı 10. evinizde parlıyor bir amacınıza ulaşmanız e, hayatınızda bir karar verme aşaması bu bir sonlanma aşaması aynı zamanda e, bir yandan da dikkat çektiğiniz bir dönemdesiniz yani aslan güçlü bir burç yani liderleri yöneticileri ünlü kişileri yönetir e, sizin de bir anlamda hayatınızda böyle bir liderlik yöneticilik durumunda olabilirsiniz bu dolunayla beraber aile içerisinde de belki e, bir konu, konuda öncülük ediyorsunuz yönetiyorsunuz liderlik yapıyorsunuz ya da iş ortamınızda e, mevkinizde stat tünüzde bir değişim olabilir burada bir işe işte bir başarıya ulaşmanız başkaları tarafından dikkat çekmeniz sonuçta ün şöhret evinizde bir dolunay var yani bir başarı getirebilir size bu dolunay öncesinde gereken çalışmaları yaptıysanız emek harcadıysanız bunun yanı sıra Tabii ki iş arıyorsanız işe girmeniz yer değişimlerinin olması ki Kariyerle bağlantılı hayatınızda bazı düzen değişimlerinin olmasını da bekleyebiliriz. Yine aile büyükleri, hayatınızdaki otorite figürleri, üstleriniz, ebeveynler bunlarla ilgili konu ve temalarda Aslan Dolunayları'nda özellikle öne çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz. 27 derece ve yakınlarında ise bireysel etkileriniz daha güçlü olacaktır. E, sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa haritanızda. Güneş ve yükselen dışında tabii ki bu o zaman bu etkiler daha da bir artabilir. Dolunaylar sağlık konularında hassas olabilir. Hem sizin sağlığınız hem işte aile büyükleri, hayatınızda ebeveynler, onların genel sağlıklarında hassasiyetler artabilir. Özellikle dolaşım sistemi bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp ile ilgili rahatsızlıklar sırt bölgesi omurga gibi alanlarda bazı problemler bu dolunaylarda kendini gösterebilir kronik sorunu olanların da daha dikkatli olmasında fayda var 18 Şubat Jüpiter Uranüs seksil açısı keyifli bir açı Jüpiter maddi konularda olduğu kadar özellikle manevi alanda da önemli farkındalıklar getiriyor bize ruhsal açılımlar getiriyor sevgili aslanlar sizin için özellikle Jüpiter Uranüs arasındaki bu güzel güzel kontak belki bir para konusunu çözmenizi sağlayacak. Ya da bunun yarısı da ilişkilerle ilgili bazı destekler alabilirsiniz. Yani eşinizden güzel bir romantik jest olabilir mesela ya da bir işbirliğinizden bir iş işbirliğinin desteğini hissedebilirsiniz burada. Parasal konularda da bazı şanslarla karşılaşmanız mümkün görünüyor sevgili akrepler. Evet ayın 18'inde Güneş Balık Burcu'na geçecek. Sizin için dost bir burca geçecek. Artık romantik konuları öne çıkarıyor. Daha fazla romantizm var. Ayın 18'inden itibaren biraz hayatın keyifli yanlarına, eğlenceli yönlerine siz de daha fazla odaklanabilirsiniz. 23-24 Şubat hatta 22 Şubat gezegeniniz Mars. Ve Venüs, Neptün'le güzel bir açıda olacak. Bu da romantik ilişkileri destekliyor. Aşk hayatınızı destekliyor. Yaratıcılığınızı arttırıyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz ortamlarda, yani konuşarak, bir şeyler üreterek, mesleğinizle de ilgili olabilir. Yani sosyal hayatınızda da olabilir. Dikkat çekebilirsiniz. Bunlar sizin için oldukça faydalı açılar. 25-26 Şubat'a biraz dikkat edelim Merkür-Uranüs karesi stresli ve açıdır iletişim sorunları ani böyle fevri hareketlerin yol açtığı işte kazalara sakarlıklara yol açabilir bu birazdan Kolektif alanda belki şey işte hava şartlarında olumsuzluklar fırtınalar rüzgarlar ya da elektrikli bir hava düşen Yıldırımlar Hani bunları tetikleyebilir hava yolculuklarını zorlayabilir elektrik arızaları elektronik araçlardaki problemler bunları tetikleyebilir özellikle 25-26 Şubat Merkür Uranüs karesi sabit burçları da daha fazla etkiliyor sizin de burada bireysel olarak dikkatli olmanızda fayda var Evet ayın geneline baktığımızda bu ay bu e, sabitlerdeki yeni ay ve dolunay döngüleri ev yuva aile konuları geleceğinizle ilgili bazı önemli kararlar ve tabii ki kariyeriniz toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda güçlü etkiler getiriyor buralarda bazı e, değişimler yeni başlangıçlar olabilir veya bazı hak edişlerle beraber e, amaçlarınıza ulaşabilirsiniz sevgili akrepler sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler